Bugün 18 Temmuz 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay güne derin ve gizemli enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde Akrep Burcu'ndaki ay, Yengeç Burcu'ndaki Merkürle üçgen açı yapacak. Enerjimiz daha dışa dönük olabilir. Yeni bağlantılar kurmak, sosyalleşmek isteyebiliriz. Çevremizle rahat iletişim kurabilir, empati ve anlayış gösterebiliriz. Kısa gezi ve seyahatler, yakın çevremizde ilişkilerimizi güçlendirecek aktiviteler verimli olabilir. Öğle saatlerinde ay ile kova burcundaki satürn arasındaki dik açı baskı ve stres yaratabilir kendimizi kısıtlanmış hissedebilir görev ve sorumlulukların baskısıyla melankolik olabiliriz kendimizi fazla yıpratmamalı gerinden fazla sorumluluk yüklenmemeliyiz otorite figürleriyle ilişkilerde de sağduyulu ve dengeli olmaya çalışmalıyız akşam saatlerinde akrep burcundaki ay boğa burcundaki Uranüs'te karşıt açıda olacak daha bireysel ve isyanker hissedebileceğimiz akşam saatlerinde huzursuzluklar ve dürtüsel hareketler gözlenebilir. İnatçı ve sabit tavırlarla gereksiz riskler de alabiliriz. Akşam ve gece saatlerinde ruhsal dengemizi korumaya odaklanıp, yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz faaliyetlere yönelmek faydalı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.